<gülüyor> Dur amana koyayım Viper buff Enemy stat crosshair Voiced in cloud Toxic screen I repeat Instantly inflected At least 50 k What? Direkt 50 mi yiyorlar Eksi 50 Oha Değil mi yanlış anlamadım ben e, Viper'ın poison e, Bulutuna Toxic screen duvarına işte Voluna veya Vipers pitine ultisine girince direkt X -50 ile başlıyormuşsun. Oha Case overtime decreased 15. Daha tamam. Overtime mı düşmüş ona. Ama gene de X -50 hemen bayağı sağlammış. Touch one of Viper's abilities and lose lose -50 health. In... Viper'ın herhangi bir yeteneğini dokunduğun anda eksi -50 halt yormuşsun. Instantly. Dikey mi peki bu? Normal diğer demişler ama. Yo tekrar alıyordun da böyle al, hiçbir ya geri. Evet alıyormuşsun. Evet burada da şey demiş. Tabii ki regen edebiliyorsunuz ama 50 çok fazla değil mi? Bütün shield'ın gidiyor demiş. Evet yani bir yandan herkese eco'yu düşürüyor ya. Yani da yani bir buff lazım ya. Ama bu da çok OP olmamış mı ya Ferit? Evet selamlar. Aa, şimdi bir tane El bir tane oynanan map var ama koyayım. Icebox dışında hiç piş map'te oynamam Geçtiğimiz günlerde yaptığımız özel bir konferans geçelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Setteki... Abi skinler değil ya. Yok mu patch note başka? Odin buff'ı nerede? O şeye tıkla Ferit. O bir şey var ya onun kanalına oradan dursun. Bucky nerf. O ne gün yazmıyor da. Bucky. Ee... Spatrickly damage nerf, 08, 20 damage per pellet. Ana 9 damage per pellet. Semount palace right click. 15'ten 5'e. Baya sağlam nerflemişler anladığım kadarıyla. <gülüyor> Mantıklı bence. <gülüyor> bence de. HLTF audio... Aaaa! Sami... Ne? Bu hrtf şeyde de vardı, cs'ye de gelmişti. Hepimiz açmıştık hatta hrtf'yi, hatırlıyor musunuz? hrtf? Ya surround işte, surround sound veriyor. Bayağı sağlam, gelişmiş audio işte. Heee evet evet evet evet. Güzel. Bu güzel bir şey ama bu. Evet evet. E çünkü mesela Icebox'da bazen site üstüleme, site'in altlığını falan anlam anlamak zor oluyordu da bununla çözülür o şey. Yani daha iyi... Ee, sesleri alabiliyorsunuz adam adamların başına göre aslında bu Ferit bizim kulaklıklar için değil de daha böyle e, ucuz kulaklıklar için geçerli bir şey hani bizim kulakları zaten duyuluyordu yani. Ee, Utd'ken TP'yi kullanabiliyor musun Yoruda? Ee, Uti point şeyi A 7'den 6'ya düşmüş. Ee, a artık. Kilden sonra refeshlenmiyormuş ama 35 saniyede bir TP geliyormuş, 20 saniye duruyormuş, Pardon 30 saniye duruyormuş artık 20 saniyeden. Olun flash'a atma süresi falan, flash'in aktivasyon süresi 0.8 saniyeden 0.6'ya düşmüş. Flash'inin Durma süresi 1.1'den 1.5'e yükselmiş. Bayağı sağlam bufflamışlar yoruyu. Oynansın diye. Lay lay lay Kendileri lay lay kaldı. lay Aman site açılmıyor. Ee, şeyi yazmamışlar Odin'i. Sitesi de açılmıyor. Baba sen ne attın aimless ya? Ona... Bu ne ya? Oha amına koyayım pdf. Tamam buna okey geçtik yoru okey anladık. Killjoy. Killjoy can now pick up deployed nano swarm grenades during the buy phase to get charge chargeback. Buy phase'de e, buy round'un yani round başlamadan önceki phase'de fazla. E, bu atıyor ya yumurta. Yumurtasını tekrar geri alabiliyormuş. Atarsa eğer. Eskiden alamıyorduk abi o. Oha bak bu iyi olmuş bu arada ya. Attın mı alamıyor muydun Sami? Attığında alamıyordun abi yumurtayı. Yok abi Odin. Ne yok? Odin falan yok. Evet. Odin buffını kim? Kaynak götün mü abi Odin buffı? Odin muhabbeti ya. chat'te makara döndü. <Gülüyor> ya chat bu ne abi. Drogper 8. ayında olsun. Feselam merak ettim bir şey var.